Evet arkadaşlar 19 Ocak Cumartesi ile ilgili e, kontü garanti 3 maç üçünde alacağız. Bunun e, formülü arkadaşlar 19 Ocak Cumartesi. E, şimdi önce bir ispatını yapayım size. Bakın bu görmüş olduğunuz 14 e, Ocak'ta pazartesi günü bugün çarşamba günlerden Cumartesi çekiyoruz. 14 Ocak pazartesi günü aynı sistemde oynadım arkadaşlar bunu size göstermek için oynadım bakın burada ispatını yapıyorum çünkü yorumlar geliyor işte yanlış formül olmaz böyle bir şey diye işte arkadaşlar bu bunun ispatı bunu sırf size göstermek için para önemli değil alacağımız para aldığım para bunu 3 maçı garantilemek için göstermek için çektim size bunu gördüğünüz gibi 3 üç maçın 3'ü de garanti şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 19 Ocak cumartesi. Şimdi 3 tane maç seçiyorsunuz. Bir tanesini alt üst seçiyorsunuz. Bakın yukarıya 129'u alt üst seçtik. O konti garanti zaten. 2 tane 127 ve 125'inci maçları da arkadaşlar 1-0, 2-1, 0-2, 3 ihtimalinde seçiyoruz. Ve oranları birbirine yakın olacak. Bakın 127'ye en yukarıya bakın. 2.20, 2.72, 2.70. 125'e bakın. 2.20, 3.20, 2.30. Yani ganiyanlar yüksek olacak. Zaten 3 tane ihtimalin hepsini oynadığımız için konti garanti. Toplam burada 18 kupon var. 3 misli yapsanız 18 kuponu 54 lira yapar. Burada ben size yaklaşık 10 ganyanı cebinize veriyorum arkadaşlar. Siz maçları takip ediyorsanız buraya 2 tane daha takip ettiğiniz maçlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burası mesela 10 ganyan. 2 tane maç yazdınız. 1.5-1.5 bir buçuk, bir buçuk veya ganyanları 1.40-1.40. 2.25 e, yaptı veya 3 yaptı diyelim e, toplamı iki şeyin çarpımı maçın buraya koyduğunuz takip ettiğiniz takımlarla ilgili 3 e, burada da zaten 10 ganyan var. 30. 30 çarpı 3 90 lira. Yani burada en kötü 2 maç tuttuğunda oranları düşük olsa bile biraz 90-100 lira alma şansınız var. İlk yarı ikinci yarı yazarsanız bu 10 kuponun hepsine komple 2 maç o tutarsa 300 lira 400 lira alma şansınız olabilir. Çünkü ilk yarı ikinci yarıların e, ganyanı yüksek oluyor arkadaşlar. Şimdi formülümüze geçiyoruz. Şimdi 127 bakın 1 0 2 3 ihtimal. Hemen üstte bir e, birinci satıra bakın. 127 1 127 1 127 1. Peşine 127 0 0 0. Alta bakın birinci satırın devamına. 127 2 2 2. Yani yukarıdan aşağı birer tane kupon. İlk 9 kupon bu. İkinci satıra bakın yukarı. 125 1 0 2. Devamında yine 1 0 2 125. Alta ikinci satır devamına bakın. Yine 1 0 2 3 içinde yazdık. Şimdi 3. satır 129'a geldi. Alt ve üst kullanıyoruz. Şimdi burada önce altı kullanalım. 9 kupona birden alt yazıyorsunuz. Bakın 129, alt 129, alt 129, alt İlk 9 kuponumuz bu. Yukarıdan aşağı birer kupon. Unutmayın arkadaşlar ben size 3 maçı garanti ediyorum. Burada şimdi ikinci 9 kupona geçeceğim. Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz. Burayı iyi dinleyin. Bazı arkadaşlar verdiğiniz parayı nasıl alıyorsun diyorlar. 3 maçta alamazsınız. Çünkü o Ganyan 10. Burada 2 maç daha ekleyeceksiniz. Takip ettiğiniz maçlardan. 5 maçın 3'ünü verdim size. ikisinde de tutmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. E düşün 5 beş maçın 5'i de tutmaz. Ama 5 maçın 2'si tutabilir. Böyle düşünün arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. ikinci kağıdımıza geçtik. Yine 19 Ocak Cumartesi. Yine maçlarımız aynı 2. 9 kupon formülümüzün. Kontik arantı kuponu az kazan öz kazan kuponu bu arkadaşlar. E, pardon e, formülü arkadaşlar. 127 yine 1-0-2 aynen veriyoruz. 125 yine 1-0-2 aynen veriyoruz. 129'a bu sefer üst oynayacağız. Şimdi birinci satıra bakın. 127 aynen yazıyoruz. Biraz önceki kağıttaki ilk 9 kuponun aynısı. Yine burada 9 kupon var. Yukarıdan aşağı 1-2-3-4-5 diye yazıyor. İlk 2 maç 127-125 biraz önce söylediğimizin aynısı. Dondurun arkadaşlar öbürkünde de bunu da aynısını komple yapın. 2 maç ekleyin. Üçüncü 3. satıra bakın. Ee, üçüncü satırda alt biraz önce kullanmıştık ilk dokuzda. Şimdi bu ikincisinde 129'u komple üçüncü satıra üst kullandık. Bakın ee, soldan sağa bütün kuponlara yazdık. Yukarıdan aşağı birer tane kupon. Şimdi birinci satıra bakın 127 biraz öncekiyle aynı. İlk iki satır aynı 120, 125, 127 1 1 1 birinci satırda 127 0 0 0 hep yan yana gidiyor. Alta bakın birinci satır devamı 127 2 2 2. 125'e gelelim. 102 yanında 102 yanında 102 altta bakın 2. satırda yine 102 129'da kopru istedik biraz önce alt demiştik. Şimdi bu konti garanti tutuyor. Bu arada abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir formül daha gelecek. Sonuna kadar izleyin. Burada mutlaka bu üçü tutuyor. Ispatını da gösterdim size arkadaşlar. Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz. 5 maçta 2 maç bekleyeceksiniz. Önemli olan verdiğiniz parayı almanız. Zaten gan Ganyan'ı %100 garanti yapıyor burada. 2 maç daha bulun. Normal Ganyanlar olan takip ettiğiniz 100 lira civarında alırsınız. Ama yazarsanız ilk yarı ikinci yarı 200 lira 300 lira 400 lira da alabilirsiniz. Bu sizin yazacağınız 2 maça bağlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.